Evet arkadaşlar yüksek kolesterol için bilgisayar tedavi yöntemleri. Maydanoz ve limon kürü. 15-16 adet saplarıyla beraber hormonsuz doğal maydanoz, bir limon suyu, yarım su bardağı su. Saplı maydanozları saplarıyla birlikte sıktığınız limon suyunu ve suyu bir kaba alarak blenderdan geçirin. Ve elde ettiğiniz karışımı sabahları aç karnınıza kahvaltıdan 20 dakika önce için 15 boyunca bunu uygulayın ve sağlığınıza geri dönün. Sarımsak Limon Kürü 4 diş sarımsak, 4 adet limon, 3 litre kaynatılmış ılık su. Önce sarımsağı temizleyip ince ince doğruyoruz. Ardından limonları dilim dilim doğrayıp bir kabın içinde karıştırıyoruz. Kaynamış suyu bu karışımın üzerine döküyor ve blenderdan geçiriyoruz. İyice karıştırdıktan sonra cam kavanozları döküyor ve buzdolabında 3 gün bekletiyoruz. 3 gün sonunda süzük kullanmaya başlıyoruz. Günde 3 kez yemeklerden önce bir çay bardağı içmek yeterlidir. Elma maydanoz ıspanak suyu kürü. 4 elma, 1 kap çiğ ıspanak yaprağı, 1 avuç dolusu maydanoz. Bu malzemeleri yıkayın ve meyve sıkacağından geçirin. Hazır olunca mikserde karıştırın. Bu karışımdan günde 1 bardak için. Turp limon kürü. 1 adet turpun yarısını dilimleyin. Sonra blendere atın. Üzerine 1 bardak klor su ilave edin. Limonu sıkıp üzerine ekleyin. Hepsini karıştırın. Sonra bu karışımı sabah ya da akşam yemekten önce için bu karışma devam edin. Zeytinyağı, sarımsak, limon suyu kürü. 1 litre saf sızma işlenmemiş zeytinyağının içine 4 tutam zeytin yaprağını parçalayıp atıyoruz. Üzerine 20 diş dövülmüş sarımsak atıyoruz ve karıştırıyoruz. Üzerine 10 adet limon suyu döküyoruz. Tekrar karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Her gün yarım saat güneşte bekletip ve her gün Karıştırmayı unutmuyoruz. Yemeklerden önce bir bardak, bir çay bardağı içiyoruz. Kanaryo yoğutu çayı. kanaryotu kökü, kolesterolü kontrol etmek için çok güçlü bir çaredir. Aynı zamanda obeziteyle ile savaşmaya ve serülüklere de iyi gelmektedir. Kanar şifalarından yararlanmak için yapılabilecek en iyi şey onu çay olarak demlemektir. Bir yemek kaşığı kanaryotu çekirdeği, bir bardak su. Bu malzemeleri 10 dakika boyunca kaynatın, tatlandırın ve süzmeden için boş mühideye ve yatağa gitmeden önce günde var edet içmenizi öneriyoruz. Kırmızı, beyaz ve yeşil çay. Bu üç çeşit çayın sağlığa birçok faydası vardır. Hepsinin de ötesinde kilo vermenize yardımcı olur ve kolesterol seviyenizi düşürür. Bunları çay poşetleri halinde veya doğrudan yaprak şeklinde bulabilirsiniz. Günlük olarak 2-3 bardak tüketmelisiniz. Horozibiyi bitkisi. Bir avuç dolusu, kört horoz ibiği yaprağı, bir bardak su. Suyu ve horoz ibiği bitkisini 5 dakika boyunca kaynatın. Ocaktan alın, üstünü kapatın ve 5 dakika için demlemeye bırakın. Süzün ve kahvaltıdan sonra için, öğle yemeğinden sonra tekrar tüketin. Kara hindiba çayı. Kara hindiba, kolesterol seviyesinin düşürmesinin yanı sıra birçok karaciğer ciğer pulabiremini çözmeye de yardımcıdır. Ve bu önemli organın fonksiyonlarının düzenlenmeye faydalıdır. 1 avuç kara hindiba, 1 bardak su, diğer çaylar gibi bitkiyi suda kaynatıp demleyin, süzmeden önce biraz soğumasını bekleyin, ardından tatlandırın ve tadını çıkartın. Hint hurması çayı, 1 adet hint hurması, 1 bardak su, Birkaç damla limon suyu, Hint hurmasının kabuklarını soyun ve dörde bölün. 15 dakika kaynatın, limon suyunu ekleyin ve Hint hurması da dahil olmak üzere tüketin. Boş mideye ve yatağa gitmeden önce içilmesi önerilmektedir. Sarımsak 2 diş sarımsak, 1 adet poşet yeşil çay, yarım limon suyu, 1 bardak kaynar su. Çiğ sarımsağı kaynayan suya yeşil çay poşetiyle ile beraber koyun. 5 dakika bekletin, dinlendirin. Süzün ve limon suyu ekleyerek tarifinizi bitirin. Kahvaltıdan önce aç karnı bir bardak için, ikinci bardağı ise gece yatmadan önce için. Arkadaşlar kolesterol düşürmenin diğer yolları. Doğmuş ve trans yağ tüketiminden kaçırın. Egzersiz yapın. Balık ve tavuğu derileriyle birlikte tüketmeyin. Tam tahıllı gıdalar tüketin. Diyet veya egzersiz programları ile kilo verin. Sigarayı bırakın. Sebze ve meyve tüketimine ağırlık verin. Bol yağda kızartılmış yemekler yerine haşlanmış veya ızgara ile pişmiş yemekleri tüketin. Fast food yiyeceklerden uzak durun. Sakatat, yumurta sarısı ve süt ürünlerini sık sık tüketmeyin. Katı yağ tüketimi yerine zeytinyağı kullanın. Balık tüketin. Kolesterolü düşüren besinler. Yulaf kepeği günde 50-100 gram kadar yulaf kepeği. Ceviz, fındık ve badem günde 2-3 tane bunlardan. Keten tohumu 1 ya da 2 yemek kaşığı. Fazlası ishal ve gaz yapabilir arkadaşlar. Greyfurt, mandalina, portakal, havuç, ahududu, üzüm, domates, yeşil ve siyah çay, bakliyat ürünleri, zeytinyağı, sarımsak, günde 1-2 adet sarımsak, soya, elma, günde 3 adet elma, balık, şeftali, patlıcan, brüksel lahanası, müns, kivi ve enginar. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Sağ alttaki kutucuktan tüm videolarımıza ulaşabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar halk arasında inme diye bildiğimiz hastalığının yani felç hastalığıyla ilgili videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Saf zeytinyağı ve kaya tuzu kürü. 1 litre saf zeytinyağı ve yarım kilo kaya tuzunu bir şişe içerisine karıştırın. Bu şişe 2,5 litrelik meşrubat şişeleri de olabilir veya su şişesi de olabilir. Karışımı iyice çalkaladıktan sonra şişeyi güneş alan bir yere koyun. Elinizin altında bir yere koyarsanız gün içerisinde fırsat buldukça çalkalayarak tekrar güneşe koymanız kolay olacaktır. Kaya tuzu güneş sıcaklığı ve sürekli çalkalamanın etkisiyle zeytinyağı içerisinde eriyecek ve şişenin dibinde tortu haline gelecektir. Tuz eriyerek tortu haline geldikten sonra hasta olan kişi güneşe uzanır. Hazırlanan bu karışım güneş kremi gibi sürer hastalıkları bölgelere bunlar sürülür. Karışımı sürmeden önce şişeyi çalkalamayı unutmayınız. Bu uygulamayı yaptıktan kısa bir sonra, sonra fahşi bölgede hareketlenme olabilir. Elektrik çarpıyormuş gibi ciddi anlamda çok garip hareketlere şahit olacaksınız. Yağı sürdükten sonra ortalama yarım saat güneşlenip ardından ılık bir suyla masaj yaparak durulayın arkadaşlar. Bal Hindistan cevizi kürü. Bir kahve fincanı doğal süzme bala bir çorba kaşığı dövülmüş Hindistan cevizi konup iyice karıştırılır. Her sabah aç karna bir tatlı kaşığı yenir tarçın, karabiber, doğal zeytinyağı ve sükürü. Bir çay bardağı doğal zeytinyağına bir tatlı kaşığı toz tarçın, tarçın, bir tatlı kaşığı toz karabiber ve iki çorba kaşığı su konur. Hafif ateşte su buharlaşıncaya kadar ısıtılır. Artık kalan karışımla fasulye yerler ovulur. Aynı işlem her gün tekrarlanır. Oğul ve sükürü. 4 bardak suya bir avuç oğul konur. 20 dakika kaynatılıp ılıdıktan sonra süzülür. Sonra felçli yerlere sürülüp ovulur. Aynı işlem her gün tekrarlanır. Su teresi ve sükürü 1 bardak kaynar suya 3 yaprak su teresi konur. 10 dakika bekletilip süzülür. Üzerine 1 kahve kaşığı toz şeker ilave ederek içilir. Aynı işlem her gün tekrar edilir. Ayrıca her gün bir mandırlanayı soymadan ezip suyunu içmek felci önlemektedir. Çam kozalakları ve elma sirkesi. Halk arasında kullanılan bu yöntemde çam kozalakları, elma sirkesi ve alkol kullanılır. 5 iri çam kozalağının üzerine 200-300 ml alkol dökülür ve oda sıcaklığında 10 gün bekletilir. Daha sonra karışım süzgeçten geçirilir, içine 3-5 damla elma sirkesi eklenir. Elde edilen karışım her gece felç problemi yaşayan hastanın çayının içine 2-3 çay kaşığı kadar ilave edilerek tüketilir, bal ile birlikte de içilebilir. Faşli hastaya sunulan bu karışım kanun sulanmasına yardımcı olarak damarlardan kan geçişini kolaylaştırır. Beyin damarlarına fayda sağlar ve sinir hücrelerinin zarar görmesini engeller. Ayrıca konuşma ve hareket etme becerisinde yeniden kazanılmasında katkı yapar. Bu tedavi 5-6 ay devam edilebilir. Maydanoz, sarımsak ve limon kürü 1 diş sarımsak 16-17 saplı maydanoz 1 bardak su 2 çay kaşığı limon suyunu blenderdan geçirip kahvaltıdan 15-20 dakika önce içiniz. 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız olarak uygulayınız. 9 günün sonunda 3 gün ara verip iyice devam ederek 3 kez 9 günlük kürü tamamlayın. Uygulamadan 15 gün sonra etkisini göreceksiniz. Damarlar açıldığından nefes alışınız, merdiven çıkışınız bile değişecek. Daha zinde olabileceksiniz. Yonca, hardal unu, tuz kürü. Yonca, hardal unu ve tuz yarım saat süreyle suda kaynatılır. Süzülerek elde edilen sıvı ile parmaklara masaj yapılır. Boğa dikeni yaprağı ve bunun kökü kürü arkadaşlar. Boğa dikeni yaprağı ve kökü birlikte kaynatılır. Süzülerek elde edilen sıvı ile parmaklara masaj yapılırken aynı zamanda bu sıvıdan bir fincan içebilirsiniz. Parmaktaki felçler için uygulanabilir. Zencefil tozu. Bir bardak kaynar suya bir çay kaşığı zencefil konulur. 10 dakika bekletilir. Günde 2-3 bardak içilir Ya da zencefil toz halinde günde 2-3 defa yarım ya da 1 gram şekerle yenidir. Zencefil kökü. Zencefil kökü çay gibi kaynatılır. Günde 2-3 bardak içilir. Öksü otu. 2 bardak kaynar suya 2 veya 4 gram kuru öksü otu yapraklı dallarından veya tohumu konulur. 10 dakika bekletilir. Günde 2-3 bardak içilir. Belli aralıklarla yıl boyu içmeye devam edilir. Ya da bitki tohum toza haline getirilir. Günde 1-1,5 gram içilir. Doğal tereyağı. Bir fincan tereyağı, bir fincan gaz yağı, bir fincan ispurta karıştırılır ve merham haline getirilir. Kireçlenmelerde ağrıyan yerlere bu ovulabilir. Kireçlenmelerin sebep olacağı felci de önler. Ardıç yağı. Beldeki kireçlenme sebebiyle sinirlere baskı neticesi, Meydana gelen ayaklardaki güçsüzlük de ardıç yağı ve bel, ile, bel ve boyunca kalça ve bacaklar o olur arkadaşlar. Günde 8 damla ardıç yağı su içerisinde veya şekerle de alınabilir. Bunu o olarak da kullanabiliyoruz. Burada okuduğumuz yazdığımız gibi. Kekik otu kürü. Kekik otu suda kaynatıldıktan sonra süzülür. Dinlendirildikten sonra bu sıvıyla parmaklar sık sık o olarak masaj yapılır. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin küllere bitkisel tedavi yöntemlerine devam edeceğiz.